Boş uzay kavramı üzerinde yeterince çalıştık. Bu videoda ise size matrisle ilgili bir başka uzaydan bahsedeceğim. Bu uzayın adı sütun uzayı. Adından ne olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bir A matrisimiz var diyelim. Hemen matrisi olsun mn. A matrisini sütun vektörleri kümesi olarak yazabilirim. Bu birinci vektör, bu ikinci ve n tane vektör olacak. n adet olacağını peki nereden biliyorum? Çünkü n adet sütun var. Bu sütun vektörlerinin her birinin kaç bileşeni var? V1, V2, Vn'e kadar. Matrisin çünkü m adet, m adet satırı var. Yani vektörlerin m adet bileşeni olacak. Rm'nin elemanları olacaklar. Sütun uzayı bu sütun vektörlerinin tüm lineer birleşimleri olarak tanımlanır. A matrisinin sütun uzayı bu sütun vektörlerinin tüm lineer birleşimleridir. Bir vektör kümesinin tüm lineer birleşimleri nedir? Bu vektörlerin germesidir. Bu vektörlerin germesi. Birinci vektör, ikinci vektör, eninci vektöre kadar tüm vektörlerin germesidir. Daha önce germe ve alt uzaylardan bahsetmiştik. Bir vektör kümesinin germesinin bir alt uzay olduğunu ispatlamak aslında kolaydır. Sıfır vektörünü kapsar. Bu vektörlerin hepsini sıfırla çarparsanız ve toplarsanız ki bu geçerli bir lineer birleşimdir. O zaman sütun uzayının sıfır vektörünü kapsadığını görürsünüz. A'nın sütun uzayının elemanı olan bir A vektörünü alalım. Bu demektir ki A vektörü bir lineer birleşimi olarak yazılabilir. Yani A eşittir c1 çarpı birinci vektör artı c2 çarpı ikinci vektör c n çarpı ninci vektöre kadar. Şimdi sorumuz şöyle: Bu çarpmaya göre kapalı mı? Herhangi bir c skaleriyle çarpımı germenin bir elemanı mı? S çarpı A eşittir c1v1 Artı SC2V2 n'e kadar. Bu da bu sütun vektörlerinin bir lineer birleşimi. Buna göre SA da A'nın, büyük A'nın, sütun uzayının elemanıdır. Son olaraksa sadece sütun uzayı için değil, sütun uzayı için değil, tüm germeler için şunu ispatlamam gerekiyor. Aslında geçmişte yaptıklarımızın tekrarı oldu. Yani neyi ispatlamam gerekiyor? Toplamaya göre kapalı olduğunu göstermem gerekiyor. A'nın sütun uzayının bir elemanı olduğunu varsayalım. B de sütun uzayının yine bir elemanı olsun. O zaman, B eşittir B1 çarpı V1 artı B2 çarpı V2, Bn çarpı Vn'e kadar. Şimdi soruyorum, A artı B, germenin sütun uzayının bir elemanı mıdır? A artı B nedir? C1 artı B1 çarpı V1 artı C2 artı B2 çarpı V2. Bu terimi şu terimle toplayıp, bu terimi elde ediyorum. Bu terimle şu terim, bu terimi veriyor. bn artı cn çarpı vn'e kadar. Bu da bu vektörlerin bir başka lineer birleşimi, yani germenin elemanı. Bu sadece matrise has bir konu değil, matrisi sadece sütun vektörleri kümesi olarak da düşünebiliriz. Yani bu durum, her türlü germeye uygulanabilir. Buna göre, bu bir alt uzaydır, a'nın sütun uzayı bir alt uzaydır. Sütun uzayı kavramını başka nasıl yorumlayabiliriz, düşünelim. Mn matrisini, A matrisine herhangi bir e, x vektörü ile çarparsam, x'in rn vektörü olması gerektiğini tabii unutmayın. Çarpımın tanımlı olması için n bileşeni, n tane bileşeni olması lazım. Yani x, rn'nin elemanı olmalı. Bunun anlamı hakkında biraz düşünelim. x'in rn'den gelebilecek her türlü vektör olduğu ax çarpımlarını düşünüyorum. Bunun ne anlama geldiği hakkında biraz düşünelim. a'yı böyle yazarsam, x'i de x1, x2, xn'e kadar yazayım. ax nedir? Bunu daha önce görmüştük. ax eşittir x1 çarpı v1, artı x2 çarpı v2, xn çarpı vn'e kadar. Bunu defalarca gördük daha önce. Matris, vektör çarpımının tanımının sonucuydu. ax buna eşit ve x olarak rn'den her vektörü seçebileceğimi söylüyorum. Yani, her türlü lineer birleşimi oluşturabilirim. Peki, buna eşit. Yani, bu ifadeyi x1 v1 artı x2 v2 xn vn'ye kadar, x1 x2 xn'e kadar, reel sayıların yer aldığı, tüm lineer birleşimler olarak yazabilirim. Söylediğim bundan ibaret. Bu ifade, şu ifadeye denk. x rn'nin elemanı ise, bileşenlere herhangi bir reel sayı olabilir. Yani, sütun vektörlerinin reel katsayılı lineer birleşimlerini alıyorum. Ne yapıyorum? Bu, a'nın sütun vektörlerinin tüm lineer birleşimleri. Yani, v1, v2, vn kadar vektörlerin germesine eşit. Bu da, a'nın sütun uzayıyla ile aynı şey. Buna göre, a'nın sütun uzayı, bu vektörlerin germesidir. Veya, bu vektörlerin lineer birleşimden oluşacak tüm vektörlerin kümesidir. Veya, x, rn'nin bir elemanı ise, a, x'in alabileceği değerler ne olabilir? Bu şekilde düşünelim. A x eşittir b 1 denklemini çözmem gerektiğini varsayalım. Bu denklemi çözmem gerekiyor. ax eşittir b 1. Ve diyelim ki b 1, a'nın sütun uzayının bir elemanı değil. Bu ne demek? Bu şu demek. Bu ifade b 1'e eşit olamaz. Çünkü bu ifade sadece a'nın sütun uzayının elemanlarına eşit olabilir. Eğer b 1 bu uzayda değilse ifade b 1'e eşit olamaz. Bu da demektir ki a x eşittir b 1'in çözümü yok Çözüm olsaydı, diyelim ki a x eşittir b 2'nin en az bir çözümü var, bunun anlamı nedir? Bu demektir ki, belli bir x veya x'ler için bu değeri elde edebiliriz. Yani bazı x'leri a ile çarptığımızda bu değeri elde edebiliyoruz. Buna göre b 2, a'nın sütun uzayının bir elemandır. Buradaki bazı bulgular ise bariz gelebilir, bu sütun uzayının tanımının sonucudur. Sütun uzayı, sütun vektörlerinin lineer birleşimleridir. Yani, ax'in alabileceği tüm değerlerdir. Buna göre, ax'i bu değerlerden farklı bir şeye eşitlersem, çözümüm olmayacak demektir. Neyse, burada bırakalım. Şimdi en azından teorik olarak sütun uzayının ne olduğunu biliyorsunuz. Sonraki videolarda, sütun uzayı ve boş uzay hakkında öğrendiklerimizi bir araya getirip, matris ve matris vektör çarpımını her açıdan alınmaya çalışacağız.